Umarım sesleri iyice kısmışımdır. Aa. Evet, evet. Merhabalarım ben Serdar ve Alien Isolation'a hoş geldiniz. <gülüyor> Uzun zamandır bu seriye başlamak istiyordum. Alien Isolation'ı oynamadım. Pek az izledim. Hiç spoiler bir şey falan hiçbir şeyim yok. Aa, wow. Siz de tavsiye ediyordunuz ve birinci bölüme başlayacağız ve şu başlangıç şu şu görüntü bile ve şu müzik bile yani ah, tam tadında hoş geldiniz hoş geldiniz Elin Isolation'a o zaman başlayalım ben bilim kurguyu ve korkuyu bir arada çok seviyorum Elin Isolation fedai mürettebatına buna indirilebilir içerikler var bunlara sonra bakarız eğer iş şey yaparsak Elin Isolation'a şu an başlayalım da. Oyuna başla, evet başla. O da devam et falan yazıyordu onlar şey değil. Bir, bir video falan çekmiştik sanırım normal. Deneyimli oyunculara önerilen bir seviye. Yani deneyimli bir oyuncuyum ama kolay olmayacak bir hayatta kalmam bir adresi. Neden normale hep böyle diyorlar ki? Yani mesela zor deneyimli oyuncular ya abi oyun oynamayı biliyor. Okey ben çok şey yapmayacağım sulandırmayacağım normalden devam ediyoruz. Yeni bir oyun başlatmak eminim eminim devam et. Ee, Six'in logosu görünür olacak şekilde görünüyor zaten şu an sarım şöyle fan olması lazım görünmez değil zor görünür zor görünür olması lazım ay okey çok daha okey değilmiş bu ama <gülüyor> bazı kapılar güvenlik panelleriyle kapanmıştır okey onları sonra açacağız herhalde böyle zamanda ilerledikçe. Kayıt alıyoruz. Güzel. Oyun sesi geliyor. Güzel. Benim sesim geliyor. Güzel. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Samuels I work for the company it's about your mother we think we may have found her Amanda a commercial vessel the Anisadora has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo where Zeta reticular What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a, a permanent freeport. I know summit. what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We, oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrents if you want to come along. Maybe there'll be some closure. Okey Güzel ya, Film gibi başladık gerçekten bir korku filmiymiş gibi başladık Ve şu an artık bütün şey bende değil mi? Güzel bütün kontrol bende Yürümek için hareket tuşları Okey Giriş yap, E. Torrenizi araştır, Ha, okey tamam. Giriş yapmamız gerekiyormuş zaten, diğer herkes uyanmış. Giyin, okey. Zaten buradan giyineceğiz. M mi? Yok, buradan giyinmeyiz. İleriden giyiniriz herhalde değil mi? Evet. Hu Yes. Açık bir şey var mı? Yoksa var mı abi bir lan. Şey Şuradan basamıyor muyuz? Oraya dışarıya çıkınca mı gireceğiz? Okay. Nereden gireceğiz lan? Evet kaybolduk. <gülüyor> Dakika bir gol bir. Burada mı gireceğim? Nereden gireceğim? Gireceğim noktaya geçtim mi? Hayır bir dakika giydip geleceğim özür dilerim. Benim hatam. Benim hatam. Evet. Gerçekten üstün yön bulma yeteneklerimin de ne kadar gidebileceğini görmüş oldunuz. Buraya açabiliyor muyuz? Yok. Okay. Abi uzayda korku ya işte bu. İşte bu. İlk bölümü biraz şey yapacağız uzatacağız uzayda korku. Ben çoktan beri böyle şey tatmıyordum. Dead Space'ten beri herhalde. <Gülüyor> Doğru gün bir film de izleyemedim. Duş mu alacağım? Ha evet ya şöyle bir duş alalım şey yapalım. Yeni çıktık. Yataktan oh şöyle taze taze. Güzel. Güzel. Oyunu ilk başta bu arada üçüncü şahsın bakış açısıyla yapacaklarmış. Böyle arkadan bakacakmışız. Ee, sonra giyin, kaydet. Kaydedeyim. Telefonla kaydediyoruz. Güzel. Ee, sonra vazgeçmişler onu yapmaktan ki daha iyi olmuş. Böyle daha girişi olurdu herhalde. Mevcut verinin üzerine kaydetmek istiyorum. Evet. Bilgisayar donarsa veya başka bir şekilde kayıt termelle giriş yap yapalım. Bir seyir subayı arıyordunuz değil mi? Gemisini kaybetmiş ve iş arayan bir arkadaş var. Ona kefil olabilirim. Bu sanırım biziz. Hep aynı şey. corp daha ucuz fiyat falan filan. Bu herhalde sanırım biziz. Evet. Aa, okey. Geri Am. Neden geri geri? Yok abi. Q mu? Hah, Q'yumuş. Onu tam olarak göremiyoruz. Böyle haritayı görüyoruz. Güzel. Haritayı görebileceğimiz bir ee, tab. Güzel oldu. Taylor ile konuş. Samuel ile de konuş. Hiper uyku kabinleri güzel. Bu şey hoşuma gitti. Böyle bir haritanın olması hoşuma gitti. Aap'larım hoş geldiniz Isolation'a. Uzayda geçen korku oyunu oynayacağız. Ee, çeşitli uzaylı varlıklar peşimizde koşacak ve de bazı robotlar peşimizde koşacak ve her peşimizde koşmayan bir şey olmayacak ve biz de onların önünden böyle koştura koştura kaçacağız. Çünkü savaşmayalım yani. Okay belki bir birlikte ailesiyle savaşırız evet. ama Gunaydın. Not good. I very much doubt it's morning either. Evet. Ne, optimist kalpler bunlar hep. Batak. You, you get used to it. I don't do long haul very often. don't travel further than the coffee machine. I'm surprised felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we da spoiler <gülüyor> vereceğiz. Çünkü öyle olması gerekiyor. Yani uzaylı bir yaratı <gülüyor> almaya göndererek abi neler olduğunu bulmamız gerekiyor ya. Uzaylı bir yaratığı almaya gitmişlerdi. Ne olmuştur acaba? Acaba uzaylı yaratıkla ilgisi var mı? Var. Uzaylı yaratıkla bu but pis bu aygısaj. ha ha ha ha 2122 Nostromo kayboldu falan filan e aptan ortak Torrance manifestosu hiçbir şey yok mu içinde ha yok varmış. Manifesto sadece yolcular diyor. Şöyle aşağı inelim. Yavaş yavaş yap. Yani çok da bir şey yok. Okay. Çok da önemli bilgiler yok. E, bu bilgisayardakileri okuyup size özetlemeye çalışacağım. Zaten siz de e, kendiniz okumak istiyorsanız e, durdurup videoyu durdurup okuyabilirsiniz. E, teker teker böyle her şeyi e, bütün bilgi kırıntılarının böyle her birini aktarmaya çalışmayacağım. Önemli buldu. A ara mı? Bunları alabiliyor muyum öylece? Aldım. Bu okey mi? Sizin malzemenizi falan çalabiliyor muyum bu şekilde? Arkada başka şeyler de vardı. Malzemeler de vardı. E gidip çalayım onları da. Uzayda da hırsızlık yapmadık demeyiz. Ya bir şey Hiç uğraşmayacağım ya. Dur bakalım. Nereye gitmemiz gerekiyor şu an? Medikal'e gitmemiz gerekiyor. O zaman şuradan döneceğiz. Sonra oradan baştan sol yapacağız. Belki burada çalacağımız bir şeyler görürüz. Yani uzay malzemesi de çalmadı. Da... Aa buradan geçemiyoruz. Sağda... Ha yok yoksa olmamamız gerekiyormuş. Okey. Benim hatam. Benim hatam. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Selam Samuel. Ah, Ripley. Samuel, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. Samuel, sen bana Android vibe veriyorsun abi. Sen de robot gibisin sanki m yol yoldan çekmiş oldum samuel'le konuş ile konuş konuştum zaten Ha, Sivas'ta pol istasyonuna geliyoruz. Güzel. Arayabileceğim bir şeyler yok mu ya? Kurca edebileceğim şeyler neyse. Çok e, sıkıntı değil. Şu herif android değilse benden ne olayım? Robot abi bu. Bu herif bizim bir noktada bizi öldürmeye çalışacak. Eminim. Şunlar da güzelmiş ha. Oraya mı gidiyoruz? O tarafta mıyız? Evet. Briefing için köprüye git. Bütün şey bu kadar mı? Ya, sanırım bütün gemi gerçekten de bu kadar. E daha ne olsun yani ne istiyordun? Kruza çıkmayacaksam. Yaklaşıyor muyuz? Uzaylılara yakın mıyız? Uzaylılara Ölecek miyiz? Sen de kaptanımızsın, yani, evet. Yemeği, face pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Uzay'ı çok seviyorum ya. uzayı ve derin denizleri çok seviyorum. Bu arada duymayanlar varsa biliyorsunuz oyunumuzu duyurduk arkadaşlar. Kanaldan hemen bakabilirsiniz. Duyurduğum videoya aynı zamanda açıklamada da oyunun web sitesinin linkleri falan olacak. Öyle bunda önce söylemek istedim yani sürekli çünkü teezliyordum. Bir şey yapayım dedim. Briefing dosyasını al. Abi bir ton dosya mı okutacaksınız bize. Ah, yo, yeah, okay. Wow. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? It looks like damage. Punch-up 74. Tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV-7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers portside over. Hello, Marshal? Marshal, marshall this is the torrent Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then safe Son derece güvenli Son derece güvenli <gülüyor> Fuck. Hating this just me Taylor Too, Samuels. Affirmative. What happened here? My god, Ripley. You're doing good, Taylor. <laughs> Evet. Evet. İşte bir oyundan veya filmden istediğim bu ya. Güzel. Ee, renksiz olanı da daha creepy ya. Daha bir şey sanki. Böyle korkutucu, ürkütücü. Hoşuma gitti. Nereden geldik ki? Dur. Nereden geldik? Acil basınç bilmem neyse. Okey. Böyle devam edeceğiz herhalde. Aynen. Uzaya. Evet. Başladık. İlerlemeni elle kaydetmek için kayıt noktalarını kullan. Yakınlarda düşman varsa seni uyaracaklardır. Nasıl uyaracaklarını bilmiyorum ama Mevcut üverinin üzerine kaydetmek istiyorum abi evet teşekkürler Bağlayıcı madde aldım Ve on her neyse Konuyu böyle bağlamışlar onlardan <gülüyor> ha, Gergin olduğunuz zaman bu esprileri yapacağım biliyorsunuz Can barı koymuşlar. Can barı aslında güzel, güzel. Evet, korkuyla Can barı koymak güzel fikirmiş. Hani bu aralar koymuyorlar o yüzden dedim. Oh. Yerime eğilsem? Çünkü normal bir şey mi bu durum? Öbür, öbür tarafa gidelim bu taraf. Half Life vibe falan da alıyorum çok ya. Hoşuma gitti bu durum. Ha, oradan gelecekmişiz zaten. Burada lootlayacağımız bir şeyler varsa hemen halledelim. Korku oyunu lootlamak falan craftlamak çok da gitmiyor sanki ya. Bilmiyorum ama. Hani bu oyunun kendi doğası için konuşuyorum ama mekanik, mekaniklerin kendisi. Ya lootlamak, craftlamak çok iyi giden oyunlar var. Çok güzel giden oyunlar var. Ama korku oyunlarında sanki biraz o korku atmosferini, dehşeti falan uuuu okey oradan geçemeyeceğiz sanırım okey işte oyunda bu noktada okey abi bak şuralardan geçebiliyorsun diyor ondan sonra da e, oradan paşa paşa geçeceksin diyor in the bench, <gülüyor> başarım şey geldi böyle sağ alt tarafta başarım kendisi değil de Üfff, buralarda çok korkunç olur ha. Bizim canımızı okuyacaklar daha sonra buralardan. Böyle şuradan böyle ter damlaları gelecek. Peşimize bir şey düşerken. Böyle peşimizden uzaylılar koşarken. Geçiş çok hoş olmayacak gibi. Şuradan geçiş de yok. Burada bir şey yok. Kapalı. Ne? Püskürtücü alayım. Okey. Püskürtücü aldım. Bakalım bu ne? Klasör bozuk. Evet, bozuk klasörden bir şey arayan ben. G geri. Hayır, gi evet giriş yap. Bozuk klasöre tıkladığınız zaman bilgisayar donuyor sanırım. Tabi yine her ne kadar uzaya çıkmış olsalar da çok iş yapamamışlar. Ortak, hizmetten çıkarma. Ee, Sivas Topol hizmetten çıkarılacakmış. Bundan sonra gidecekleri yerler için yardımcı olacaklar. Ee, çok yardım alamayacaklar dışarıdan. Kendi zamanlarında halletmeleri gerekecek. Anlaşıldı. Yani burada şey diyorlar, okey bak burası çok da iyi bir istasyon değil her türlü. Şeyin altını çiziyor yani. <gülüyor> yok yok, ah. ah be. Düşmeye devam ediyoruz ha, okey. Ha neden her yer dökülüyor, patlıyor, adev alıyor. Neden her yer bu kadar hassas onun altını yapıyorlar diyecektim. İşaret bir şeyini... Kullanıyor muyuz? Envent Q mu? R tuşuna bas. Üf. Nişan al, diyor, yerleştir. Al bakayım. Ne? Ha? Neden böyle bir şey yaptım ki? Elimdeki şeyi neden attım ki? Neyse. O, Buradan da geçebiliyormuşuz. Peki default geçiş yeri burasıydı ama. Yoksa? Evet buradan yukarı çıkmamız gerekiyor. Ne bu? Molos. Ha. Tamam oraya bir gidelim uzan. o O bantların oraya bir bakalım o zaman. Belki bir şeyler vardır. Belki okunacak falan, alın alınacak bir şeyler vardır. Bu öyle yanacak mı onlar? Bitmiyor mu acaba? Bitmiyorsa güzel böyle. El feneri gibi. Aa buradan geçebiliyor muyuz peki? Çünkü diğer taraftan geçebildik. Aa, evet. Süper. Ha ben de ulan çabuk hareket et yoksa burası çökecek. Falan diye bir kafaya girdi ama iyi burada alabileceğimiz bir şeyler varmış. Şimdi düşman yakınlardaysa o düşman yakındayken uyarı falan geliyorsa Aaa! Canım azaldı. Canım az önceki şey için mi azaldı? Az önce düştüğüm için mi azaldı? Yoksa az önceki o hafif e, salaklık yaptığım için mi? Ha, ulan burası çökmek üzere ben gidip bir iki şey daha alayım falan dediğim için mi? Neyse göreceğiz ne kadar worth olup olmadığını. Elinde sonunda bir craft falan edeceğiz. Ne yazıyor burada? Hiçbir şey anlamadım. Bağlayıcı madde. Okey. Lütfen radyoları kapatalım ya. Hiç gerek yok korku oyunda radyonun çalmasına. Bak burada insan var. İnsan yaşamını sürdürüyor burada. Hala canlı birisi var. Nefes alıyor diyen bir şeye gerek yok. Cihaza gerek yok. Oo. Oh. Bun, ne Bunlar olan güncelleme temanleridir. Haritayı açmak için tab ne? Gidiş. Ha şunları mı diyorlar acaba? Şurada sanırım sevleyeceğiz bir noktada. Değil mi? Biz bir sevleyelim bence bu noktada. Bir kaydedelim. Kötü şeyler olmak... Ooo bu hiç sevmedim. Böyle sağ veya sola bakabiliyoruz hızlı bir şekilde. Hiç hiç sevmedim böyle bir şey yapabileceğimizi. Okay. Yapacak bir şey yok. Gücü ettik. Genelde gücü aktif ettiğimiz zaman başımıza kötü şeyler geliyor oyunlardan. Bakalım başımıza ne kadar kötü şeyler getireceğiz şimdi. Nasıl bir bela saracağız. Aa, birisinin Zula'sı var. 0340. da yazalım bunu ya. Bunu ben unuturum. Bunu büyük bir temel oyun içinde not left terimi yoktur. 0340 yes yazmamız gerekecek. İyi ki e, bilgisayarımın bir yakınında her zaman bir not defteri ve kalem var. Sizin de olsun bence. Madem böyle bir not defterine ihtiyacımız var, kalemle not defterin arasına koyayım. Onu ambarların birisine sakalayım. Ambarlar neresi abi? Suyumuz ve ilaçlarımız bitmek üzere. Hafif bir post-apokalips var burada da. Arama sırası sende bu sefer. Ha. Ormana gidip geri dönmeyecek bir ihtimalle. Six'tan gelen veda. E ha, ek okey. Sivas Apollo terk ediyoruz salan. 60'ın Apollo merkezi yapay zekası ve işçi Joe'su androidleri son perçindenne kadar Sivas Apollo istasyonuna hizmet vermeye devam edecekler. Evet, working Joe'lar, iş, işçi Joe'lar ağzımızı burnumuzu kıracak sanırım. Eee, Apollo yapay zekası da bir düşman sanırım. Eee, o da sistemimizi bozacak gibi geliyor bana. Nihayetinde Sivas Topol bir istasyon değil sadece bir insan. Bundan çok büyük endişelerim var. Enerji kes. Ses. Hemen buraya dönün. Okey. Ha, evraklara ihtiyacımız olacak. Okey. Anlaşıldı. Şirkete karşı şey yapmaya çalışıyorlar. Çok önemli bir şey yok. Gidişi elektrik sağlandı. Ee, Okey. Sanırım sağ tarafa gideceğiz. Sol tarafa gitsem insanlar var, sağ tarafa gitsem başkalar var. Ben bir, bir kez daha kaydedeyim burada. Şu sola ve sağa bakıyorum ve evet. Okay. kaydedildi iyi çünkü ölmek istemiyoruz ha buradan devam edebiliyoruz herhalde Bence buradan devam benim burası kocaman bir kapı ileriden sağa dönüp oraya bakayım Bu insanlar nasıl bir beladan kaçıyorlar acaba nasıl bir dehşetten kaçıyorlar bir göz atayım yani en kötü ne olabilir ki Ha yok kaçamıyorlar zaten kapı kapalı Bilisim B, bilisim B ney be? Orası da kapalı neyse en azından orada da bir şeyler var orada bilisim A'ya alırız. Moloz, moloz da moloz scrap mı ya? Metal bir şey, serjirip püskürtücü de büyük bir ihtimalle flame trover için bir şeydir, böyle alüminyum püskürtücü bir şeydir. Anladım. Forgotten diye. Unuttun mu yazıyor? Unut unutmalar. Ne? This life for rent mi? Bu hayat kiralık. Yani. O konuda farklı düşünce öğretileri mevcut. Başka bir gemi mi geliyor acaba şu an? Hayır. Eğilmeyi mi öğreteceksin bana burada? Salak değilim. Burada elektriği beni çarpacağını görebiliyorum. Eğildim. Sağlık kiti. Şematik alındı ne? Parçalardan cihaz yapmak için A. Sağlık kiti sol fare. Nereye basacağım, nereye basmam gerektiğini söyle sadece. Ha bu kadarına ihtiyacım var, bu kadarım yok. Bu ne lan? Öve. Evet. Bir tane daha yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. E iki tane sağlık kitimiz olsun o zaman değil mi? Güzel. İki tane sağlık kitimiz var yay. Ne olur ne olmaz. Aktifleştirmek için R tuşuna basa tut. Ulan vücuduna iğne sokuyor be. Böyle böyle diye böyle fuck diye iğneyi sokuyor. Ne ha Sizin elinden falan haberiniz yok zaten. Tabi, necro. Morph. Nec... Xenomorph. Hangisi ne necromorph değil, Xenomorph'tu değil mi Alien ismi? Necromorph Dead Space'dekiler miydi? Biz şu an Xenomorph'a karşı şey yapıyoruz. Necromorph değil. Ama yani ikisi de kötü yani. İkisi de çok kötü. İkisi de uzayda ve ikisi de çok kötü. Şöyle bir etrafa bakayım ne olur ne olmaz çünkü korkuyu ne kadar geçiştirirsek, geciktirecek o kadar iyi bizim için. Sanırım e, İngiliz, Fransız, Alman ve... E, Alman, İtalyan mı Benvenuta? Sanırım İtalyan veya İsveç ve de Japonlar var burada veya Çinler, hoş, Veeland, Yutani, Japon gibi geliyor kulağa o geçebiliyor düşme. Ya ha yok, geçemiyorum. Aa geçemiyorum. Geçebileceğimi düşünmüştüm o zaman yukarı çıkacağız. Yoksa space atla yok atlayamıyoruz Gerçekten buradan yani şuraya geçemiyorum abi. Şuraya geçemiyorum. Tamam, sık hiç şey değil, şey değil. Arkadan arkadan böyle güm güm diye falan veriyorlar. bir karıştıramıyoruz. Okay. Of çöp çöp karıştırmışlar. Çöpü bitirmişlerdir burada. Uzay şubesi ve terminal. İşte burası Atatürk Havalimanı gibi bir yer. Öyle Ben buradayım. Buradayım. Buradayım. Torenze Temaskur. Selam. Buradayım. Işığı ulan. Şerefsizlik ama bu. Bu yaptığınız şerefsizlik ama bu kapı kapatmak. Ben burada kendimi gösterirken Arkadan böyle kilitler geçiyor değil mi? Özel kalkanlar iniyor, şey oluyor seni kesinlikle dışarı çıkartmayacağız şeyi bu. Okay. Orada yeşil bir şey var onu görüyorum. Gördüğünüz her yeşil şeye gitmeyin arkadaşlar. O da benden bir tavsiye korku oyunlarından aldığım kadarıyla. Çünkü böyle aa bak güzel şey yeşil şey diye getiriyorlar getiriyorlar. elinde sonda ağzınızı burnuzu kıracak bir şey koyuyorlar ya yeşil şeyin içine ya da tam arkası arkanıza kötü. kötü oluyor. Hoş olmuyor. Buradan geçemiyoruz. O tarafa gitmemiz lazım. Gideriz. Ya böyle uzay ve korkuyu aynı anda kullanınca ben düşüyorum zaten ben gidiyorum artık. Benim için o kadar. Tamam teşekkürler abi beni ikna ettin. Başka neler olacak falan deyip bunu mu çalıştıracağım şimdi. Şimdi bak bunu çalıştırıp geri dönmem gerekecek ya. Evet. Bence siz de anladınız olayı. Hadi bakalım. Kullan. Evet evet. Bunu da çok özellikle bir an için böyle tek bir an için bu şekilde üç defa yaptı ayarlamadılarsa benim adımda Serdar değil böyle ileride bir yerde böyle üçüncüsü yapamadan böyle arkamızdan bir şey yakalayacak bizi eminim. Bir şeyler bir şeyler diyor şu an. We need help diyor. Neden hep de İngilizce yazmışlar? Aha. Pekinsiz ışık içeriden geliyor. Ama buradan bir şeyin geçtiğini biliyoruz. Şunu kafama taksam ya. Üzerime kelime korumak için bir şeyler mi alsam acaba? Bu kadar kötü bir durumdayken. Oynat mı? Oynat bakayım. Meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive. And after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired. There was panic. And now, what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. silah ateşlerseniz biraz öyle olur gibi geliyor bana Ben burada yine bir, ha ha sevdiğim, sevlerken de illaki bir şey olacak ya yani, böyle. Şerefsizler. Kafa çevirme olayını iyi yapmışlar. Evet. Üzerine kaydetmek istedim. O kadar eminim ki. Giriş yap bakalım. Neler yazıyorlar. Neler ediyorlar. Ee, Zoe'yi gönderiyorlar. Zoe diye birisi var. Onu gönderiyorlar. Tamam. Tüm bu çalışanlarına. Sivastopol iniş çıkış yok artık. Evet, Apollo buranın kötü karakterlerinden birisi olacak anladığım kadarıyla. Bir yapay zeka. Ya yani vücudumuza çip takıyorlar diyorsunuz. Diyorlar da hep böyle işte oradaki yapay zeka Apollo. Çip. Buraya bunun için mi girdik peki? Güzel en azından... Kayıt aldık. Şimdi geri bir bakayım ya içeriye salaklık yapmayayım bir kapı bir şey falan varsa. Geçelim ama kapı falan yok burası sadece bir... Evet bence koşturmayayım ya. Öğrendiğim bir şey varsa korku oyunlarında önceden koşturmak iyi bir fikir değil kötü fikir. Koşturman gerektiğini emin olduğun noktaya kadar yürüyerek gideceksin. Yolun sonuna hoş geldin diyor şeyin sonu burası senin için yolun sonu işte emin olduğu noktaya kadar yürüyerek gideceksin sessiz seksiz, sakin sakin ondan sonra şey yapmaya başlayacaksın neresi açıldı yani olay ne şu an ben bir şey yaptım ve burası falan mı açıldı acaba? Bakalım. S Selam. Kapı kilitli. İyonlu torch gerekli. Okey. Bagaj alıma zaten gidemiyoruz. Çünkü ışıklar yanmıyor. Ee, bir şey yaptım ben. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Geri mi döneceğim? gidiş Gemiyle temas kurmanın bir yolunu bul. Çok teşekkürler de bu şuraya gideceğim herhalde. Yoksa orası farklı bir level olduğunu mu işaret ediyor? Şurayı açamıyorum. Oraya açmaya çalıştım. Birazcık koşmaya çalışayım bakayım. Yok orası hala yeşil. Oradan geçemiyorum. No entry, içeri girilmiyor diyor. İyonlu torç Ulan, ionlu torç gerektiği. Ulan torcu ben nereden yapacağım? Şuradan bir şey mi kaçırdım ya acaba? Save, save aldı mı oraya giderken bilgisayara mı baksam? Ben geri döneyim bir şey yapayım. Evet kaybolduk Hey! Kaybolmak ne güzel şey değil mi? Şöyle Çarpılmayalım Belki şuradaki bazı girişler çıkışlar açılmıştır Sağ sol falan Yok hiçbir şey açılmamış Geri mi döneceğim. Ne yapacağım? Ben yok, geri, bu kadar geri ee, döndürmezler. Bu kadar geri döndürürlerse kötü bir dizayn oluyor. Ben yanlış bir şey yaptım sanırım veya bir şey kaçırdım. O yüzden ee, az önce kesinlikle bu kötü bir fikir dediğim şeyi yapıp yapıp koşa koşa e, geri döneceğim. Yolun sonuna. Burası senin için yolun son dedikleri noktaya. Acaba bilgisayardan mı bir şey yapmam gerekiyordu? Yapalım. Yapalım. Buradan geçemiyoruz zaten kesinlikle. Şuralardan bir şey olmuyor. Bir işçi Joe'yu her zaman tanırsınız diyor. Çalışan Joe'yu, iş yapan Joe'yu, işçi olsun her zaman tanırsınız, tanıyabilirsiniz diyor. Yalalım güzel. Şunu yaptık evet. Burayı açtık. Şuraya girdik. Ve ben burada neyi kaçırdım? Terminalle giriş yap. Okey. Bu değil, bu değil. Okey, burada bir şey yok. Burada bir şeyin olmadığına eminiz şu an. Çünkü çok fazla şey yaptık. Şu içeride belki bir şeyler vardır. Falan. Kahve koymak istersek kendimize. İçimizdeki anksiyeteye, korkuya falan iyi gelir belki. Ona yardımcı olabilirdik ama böyle bir şey yapmayacağız tabii ki de. çıkıyoruz. Buradan devam edemiyoruz tabii ki. Keep out diyor. Buradan uzak dur diyor. Sana göre değil diyor buradalar. Belki buradan geçeceğiz diyeceğim ama buradan da geçemiyoruz ki. Benim bütün o yolu geri mi dönmem gerekiyor şimdi? Gerçekten öyle mi yapmam gerekiyor? Ha yabancılar vurulacak diyor. Sizin dediğin kadar hoş bir karşılama ya. Buranın devamında bir şey var mı var mıdır acaba? Yok orası da hala oraya ion şey ben ion şey yapabiliyor muyum peki? Ee, yok sağlık ve işaret bir şeyim var herhangi bir şey yapamıyorum şu an. Anlaşıldı. OK ee, yani o zaman geri dönüyoruz sanırım. Çünkü gücü de yaptık belki gücü hastane yok, otorite yok. İnsanların üzerine çizilmiş çünkü ben, biz biz insanların üzerine çizeriz. Üzerinizi çizmekten hiç çekinmem. Yanlış yapmayın bana. Şey de yok diyor. Umut da yok. Evet, umut. Yok kısmına çok şey yapmayalım ya. Azıcık bir şeyimiz olsun yani. Aktifleştirmek için R tuşuna bas. Aktifleştirme gerek yok teşekkür ederim ben yanlış şey yaptım. Şey, Allah kahretmişsin yanlış şey yaptım ya. Sağlık kitini alacaktım ya. Burayı da böyle aydınlandım. O güzel oldu ha. İyi ki aydınlatmışım burayı. Güzel şeymiş. Doğru kararmış. Bakın güzel oldu. Keşke böyle yapsalarmış en baştan. Böyle bir fişek falan olsaymış orada. Buradan, evet, aşağıya iniyoruz. Çünkü neden inmeyelim? Şimdi ne olacak? Bu ne? Ha, buradan geri döneceğiz sanırım. Şuradan bir şey mi yapacağız? Ne yapacağız? Ha. Ulan nereden bileyim ben bunu? E. Ee? Bunu mu yapmam gerekiyor bunu daha önce de Yaptım sanki. <gülüyor> yani yarım saat önce bana bulduğum çıkışı falan mı yapmaya çalışıyorduk? Ne? Neydi yani olay? Okey tamam güzel, hoş bir şey yapmış olduk bu şekilde. Ee, buradan devam mı edeceğiz o zaman? Sıradaki şeyleri böyle ala ala devam edeceğiz? Okey. Belki geri dönmem gerekiyordur. Ya ne bileyim burası böyle yeşille falan şey olmuş abi. Buralarda yapmam gereken şeyler mi var acaba? Öyle oldum pek şurası şu. Off. Evet tam burası karanlık. Buraya geri dönmeyeceğiz. Buraya baştan basamıyoruz tabi. Tamam hadi yukarı çıkalım. Seni mi kıracağım yukarı çıkalım. Belki de bunu yapmamız gerekiyordur baştan beri. Belki o düğmeye basmadığımız için bazı şeyler olmadı, bazı kötü şeyler olmadı. O yüzden şimdi bazı kötü şeyler olacak. Haritada bir değişiklik var mı? Şuna basman gerekiyor, buna basman gerekiyor gibisinden. Yok. Belki bilgisayara gideceğim. Evet bilgisayarda şey yapacağım. Boyun böyle mi? Boyunda bir sürü şeyi kendimiz mi karar vereceğiz öyle? Kismetler mi? Ha? Ne oluyor lan? Evet, elektrik bağlantısı D13, gidiş. Burada iki tane bir şey vardı. İki tane ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Ne bu? Tamam dur, teşekkürler. Çok kafa karıştırıcı o bilgisayardan çıkıp baştan girmek. Sol, sağ ve solda bir şeyler var diyor. Tam olarak burada. Ha bunun altında mı acaba? Yok, ikisi yukarı çıkıyor oğlum. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Haritayı günce Allah kahretmesin ya. Bu muydu gerçekten? Haritayı güncelledim. E Ha, buradan da güncelleyeceğim sanırım. Yok. Bu ne? Ne bu? Bu gidiş. Şurada net bir şekilde gidiş yazıyor. Departure mi olması gerekiyor buranın? Gidiş. Tamam devam edelim o zaman yani. <gülüyor> Okey. Güzel sanırım. Burada bir şeyler var, orada ama... Evet, salaklık yaptım. Olsun, böyle şeyleri artık yapacağız böyle. Tolerans göstereceğiz arkadaşlar böyle küçük salaklıkları. Şimdi, bir dakika. Bir dakika, sen. İyonlu torç gerekiyor, Okay, that's, that's okey. Ha bak, şurada da iyonlu torç gerekiyor. Buranın solunda, sağında bir şey var gibi falan bir şey yazıyor harita ama sanırım orayı da bulamayacağım evet kapı kilitli iyonun torç gerekiyor ee, bunları bir şekilde halleceğiz artık ee, bunları da gelecek e, bölümde halledeceğiz. eğer ki e, değerli e, yapay zekamız pencereleri kapatmış olmasaydı sizlere bir uzay sizlere bir uzay manzrası veda edecektim ama sizlere uzay manzarası yerine şu yok olmuş şey göstereceğim ha şu arkadaki e, i̇ptal edilmiş e, uçuşları göstereyim. Bir zamanlar İstanbul'daki kar fırtınası zamanında havaalanında geçirdiğim e, e, e, günleri hatırlatıyor. Evet ablalarım çok teşekkürler e, Alien Isolation'da bana katıldığınız için bu deneyime benimle birlikte başladığınız için. İnşallah ne yapacağımızı bildiğimiz uzun ve dehşet dolu e, bize işkence çektirecek bir e, bizi böyle girecek böyle girim girim girecek bir e, böyle bir Kullanım var mı bilmiyorum bir <gülüyor> korku e, serisi olur. Sonraki bölümde görüşmek üzere lütfen aşağıdaki bütün e, linkleri, açıklamalardaki bizim korku oyunumuzu, benim korku hikayelerimi, Discord'umuzu, Instagram'ı, Twitter'ı falan bunları etmeye, çek, şey yapmayı, çek etmeyi unutmayın. E, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta mutlu, e, huzurlu, keyifli. Yüksek çözünürlükte kalmanız diliyle bay bay.